E vechi sefer elimizden kurtuldu. Bu sefer kaçmasına izin verme. Gel, durdurun onu. Yeah, yeah. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>